Evet arkadaşlar üstü sayılara devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi. 2 üzeri 8 eksi 2 üzeri 7 eksi 2 üzeri 6 ifadesinin yarısı kaçtır? Yani şu ifadeyi 2'ye böleceğiz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde gidebilirsiniz ama böyle giderseniz şöyle bir şey çıkar önünüze. O zaman ne olur? Bunu hesaplamak zor oluruz. O yüzden daha da sadeleştirerek gitmeniz lazım. Yani bunu parçalara ayırabilirsiniz. Mesela 2 üzeri 8... Açılım 2 çarpı 2 üzeri 7 niye tabanları aynı olunca yukarıdaki sayılar toplanıyordu bu zaten 2 üzeri 8 demek böyle gidebilirsiniz ama hesaplamak zor olur o yüzden şu şekilde gideceksiniz bakın arkadaşlar şimdi ee, bunu yazdık ya şuraya şimdi bunun içerisinde en düşük 2 onda 2 üzeri 6 bakın görüyor musunuz 7 7 8 7 6 2, 6, 2 üzeri 6 üzerinden gideceğiz. Yani 2 10'da 8'i, 2 10, 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 2, 2 üzeri 8'e bu şekilde yazabiliyor muyuz? Yazabiliyoruz. 2, 2 10'da 6 cinsinden bakın. 2 üzeri 6 cinsinden. 2 üzeri 6'yı ne ile çarparsa 2 üzeri 8 olur. Tabanları aynı olduğu için 6 ile 2'yi toplayınca 8 olur. Bu olur? 2 üzeri 7 nasıl olur? 2 üzeri 6'yı bir kere yazdık. Çarpı 2. Bunun üzerinde 1 var arkadaşlar. Bu yazılmaz bir burada. Ama normalde 1 var. Yani artı 1 var arkadaşlar. Ne olur arkadaşlar? 2 üzeri 6 çarpı 2. Tabanları aynı ya. Bunun üstünde 1 var. Tabanları aynı olduğu için ne olur arkadaşlar? Bu üzerindeki sayılar toplanır. O zaman ne olur? 6 artı 7, 1, 7 olur. 2 üzeri 7. Eksi 2 üzeri 6 zaten. En küçük bu olduğu için... Hepsini bunların cinsinden. Bu içinde bunlar bulunacak şekilde yazdık. Bölü 2. Şimdi bakın arkadaşlar. üçünde de burada 2, 10, 2 üzeri 6 var ya. 2 üzeri 6'yı burada parantez dışına alıyoruz. Ve parantezi açıyoruz. Şimdi ne ile neyi çarparsak bize şu ibareyi verir. Bakın. 2 üzeri 6. Ne ile çarparsak bize bu ibareyi verir. Ne ile çarpmış? 2 üzeri 2 ile. Eksi. Bakın şuradaki eksi. Eksi. Peki. Peki. 2 üzeri 6 çarpı 2. Bu ifadeyi bulmak için 2 üzeri 6'yı neyle çarpmış burada? Bakın 2 ile çarpmış. Geldik buraya 2'yi yazdık. Eksi. 2 üzeri 6 parantezin dışında. Burayı neyle çarparsak bize bunu verir? E, 1 ile çarparsak bize bunu verir. 2 üzeri 6 çarpı 1. 1. Bir sayının 1 ile çarpımı nedir? Kendisidir. O sayı ne olursa olsun. Ne olur? 2 üzeri 6 olur. Bölü 2. Bakın bunu açtığınızda bununla bunu çarptınız bu. Bununla bunu çarptınız bu ikisine. Bununla bunu. Bu. Bununla bunu çarptınız bu. Ne oldu? Bununla bu aynı bakın bu ikisi. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi şu ifadeyi yazdık şuraya. Şu şekilde oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi 2 üzeri 6'yı nasıl yazabiliriz? Bakın şöyle yazabilir miyiz? 2 üzeri 1 çarpı. Burada 1 var çünkü bunun üzerinde. 1 yazılmıyor. Onu siz aklınızda tutacaksınız. 2 üzeri 5. Böyle yazabilir miyiz? Bu 2 üzeri 6'yı yazabiliriz. Peki 2 üzeri 2. Şurada çıktı ya 2 üzeri 2. Bakın. 4. 2-1 parantezi kapat. Bölü 2. Peki şimdi bu 2 ile bu 2 sadeleşti mi arkadaşlar? Bakın bu ikisi. Sadeleşti değil mi? Ne kaldı geriye? 2 üzeri 5. 4-2-1 kaldı. Yani 4... Eksi 3. Eksi 2 ile eksi 1'i topladık. Yani eksi 2 ile eksi 1 ne yapar? Eksi 3 yapar. 4 eksi 3 1 yapar. E burada 2 üzeri 5 vardı. 2 üzeri 5 şarpı 1. 1 ile çarpımı herhangi bir sayının. 2 üzeri 5. 2 üzeri 5 ne demek? 1, 2, 3, 4, 5 tane 2'nin birbiriyle çarpımı demek. Yani cevap 32'dir arkadaşlar. Şimdi diğer soruya geçiyoruz. Hemen kameramızı düzelttik. 4 üzeri 4 sayısının yarısı kaçtır? Yarısı ne demek? 2'ye bölünmesi demek herhangi bir sayının. 4 üzeri 4 bölü 2 eşittir. Şimdi bu 4 üzeri 4'ü yazdık. Bu 2. Fayda da 2. Bunun tepesinde 1 var. Unutmayın arkadaşlar. Şapka 1. Üzerinde bir şey yoksa bir sayı. Mutlaka gizli şapka vardır. Soğuklarda giyiyoruz ya şapka. Onun bir olduğunu düşünün. 1 var burada. Dışarıya pardon yukarıya ne olarak çıkar? Paya yani bunun yanına bunun yanına eksi olarak çıktı bakın. Çarpı bunu yazdık. Çarpı 2 üzeri 1 vardı üzerinde eksi 1. Peki 4'ü nasıl yazabiliriz? 4 2'nin karesi mi arkadaşlar? 2'nin karesi. Şu 4'ü görmeyeceğiz. Yazdık. Şimdi 4'ü buraya yazacağız. Sonra niye? 4'ün karesi. Bu 4 bundan bağımsız. Parantezi kapattık 4'ü yazdık. Çarpı 2 üzeri eksi 1. Peki arkadaşlar şimdi burada bu şekilde taban aynı ise böyle üzerindeyse birbirinin tepesinde ne yapıyorduk? Bunları kafa kafaya çarpıştırıyorduk değil mi? Kaza geçiriyorlar bunlar. İlk kere 4 8. Bakın 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri eksi 1 burada. Peki tabanları aynı olduğu zaman ne yapıyorduk? Üstleri topluyorduk. E burada 8 eksi 1 var. Ne eder 8'den 1'i çıkarınca? Toplama işlemi aslında eksi olduğu için eksi. Oluyor. Çıkarma işlemi. 8'den 1 çıkardık. 7. 2 üzeri 7 cevabımız. Evet arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Videolarımız devam edecek. Sağ alttan tıkladığınızda bütün videolarımıza ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bizi takip edin. Teşekkürler.